Evet, yeniden merhaba. İletişimin sihirli formülleri videolarımıza devam ediyoruz. Bunu e, ana baba farkındalığı kitabımızı rehberliğinde yapıyoruz sizlerle beraber. Evet, daha önceki dört videomuzda e, iletişimden bahsettik. İletişime çok kısa bir aslında giriş yaptık dil kalıplarından bahsettik daha empatik dinlemeden çocukları anlamaktan onlara e, psikolojik oksijen vermekten hiç bahsetmedik o yüzden şu ana kadar aslında iletişimde sadece beden dili e, sözcükler ve ses tonunun dışında e, ben aynı zamanda düşüncelerimizin de etkisi olduğundan size bahsettim daha önceki videolarda ve dedim ki bizim düşüncelerimiz aynı zamanda bilinç dışına yansıyan bir titreşimimiz ve bütün herkesin aynı zamanda insanlar bilinç dışlarıyla da o yaydıkları iletişimle de titreşimle de iletişime geçerler ve asıl benim burada çok önemsediğim şeylerden bir tanesi çocuklarımızla olan kurduğumuz iletişimde davranışlarımızı düzeltmeye çalışırken onun öncesinde duygularımızı, düşüncelerimizi ve algısal kalıplarımızı değiştirmeden aslında bunu çok davranış boyutuna dökemediğimiz gerçeğinden yola çıkıyorum ve kitabın ana amacı o çünkü neden? hepimiz birçok kitap okuyoruz çocukları yetiştirirken ya da iletişim kurmaya çalışırken bununla birlikte birçok şey öğrenip onu uygulayamamanın vermiş olduğu, hayatımıza geçirme geçirememenin vermiş olduğu bir suçluluğu, sıkıntıyı da yaşıyoruz aynı zamanda. Ve bu suçluluk duygusu aslında iletişimimizin önünde çok daha büyük bir engel olarak durmaya devam ediyor. O zaman şimdi hemen kendinize mesela bir kağıt kalem alabilirsiniz ve soruları size bir takım sorular soracağım. Bunu da düşüncelerinize, çocuğunuzla alakalı düşüncelerinize ayna tutmak amacıyla yapacağım. Evet, şimdi. E neden bunu yapıyoruz? Çünkü davranış boyutunda hepimiz diyoruz ki benim niyetim çok iyi ve benim amacım çocuğuma en iyi şekilde bir ebeveyn olmak, onu hayata karşı çok düzgün hazırlamak. Bununla birlikte niyetimiz bu kadar iyiyken davranışa baktığımızda kırıcı, eleştirel, çocuklarda hırçınlık yaratan, bir takım bizim de hırçın davranışlarımız olabiliyor. O zaman öncelikle bir ayna tutalım bakalım, düşüncelerimize bir ayna tutalım. Çocuğumuzla alakalı bizler aslında altta yatan düşüncelerimiz ve enerjimiz nedir? Bu Bunları çok dürüst bir şekilde cevapladıktan sonra emin olun kendi farkındalığınıza, çocuklarınızla alakalı farkındalığınıza kavuşacaksınız. O yüzden evet başlayalım. Şimdi e, hatta bu çalışmaları yaparken bir değişim günlüğü tutun ki ben kitapta da bunu öneriyorum. Yazarak çalışmanın çok büyük etkisi var. Ben danışanlarıma da yazarak çalışmalarını öneriyorum. Evet öncelikle çocuğunun kişilik özellikleri nelerdir? Evet tanımlamanı istesem Nasıl bir insandır senin çocuğun? Onun hakkında neler düşünüyorsun? Neleri başarabilir? Beğendiğin beş karakter özelliğini yazar mısın? Hmm, evet. Beğenmediğin özellikleri var mı? Varsa bunlar neler? Seni en çok hangi huyu öfkelendiriyor? Bu huyu ile o en çok kime benziyor? hala, dayı, dede, teyze, anne, baba, her ne varsa onu en çok huy olarak, beğenmediğine huy olarak kime benzetiyorsun? Çocuğuna en çok hangi durumlarda ve hangi hareketi yaptığında veya yapmadığında sinirlenirsin? Gelecekle ilgili ondan beklentilerin neler? Çocuğunu üç kelimeyle tanımlamanı istesem ne söylersin ona kızdığında sık sık kullandığın bir tanımlama var mı ona sevgini belirtirken kullandığın bir tanımlama var mı işte ne bileyim mesela ben e, çocuklarımın bir tanesine kaprisli aşkım derim e, o kalıbı bir türlü değiştiremedik belki de değiştiremediğim için hala kaprisli olmaya devam ediyor ee, mesela bunun gibi sende de böyle şeyler var mı ama kaprisi aşkım dememin yanına aynı zamanda da işte sarı papatya derdim mesela küçüklüklerinde işte sende de böyle bir şey var mı eşine dostuna ondan bahsederken kullandığın bir tanımlama var mı onunla en son hangi olayda gurur duydun seni hiç hayal kırıklığına uğrattı mı? Seni hiç utandırdı mı? Böyle bir durumda utanmanın dışında ne hissettin? Bunu onunla paylaştın mı? Nasıl davrandın? Çocuğun ileride çok ünlü bir yazar veya bir film yönetmeni olsa ve hayatını anlattığı bir kitap yazsa e, film çekse orada seni nasıl anlatırdı? Senden nasıl bahsederdi? Mümkün olsa çocuğunun hangi özelliğini ne ile değiş değiştirirdi? Tamam mı? Bu soruları değişim günlüğüne ee, videoyu başa alarak güzel güzel dürüst bir şekilde tekrar tekrar yazmanı istiyorum. Ve daha sonrasında e, çocuklarına böylesi emek veren senin aslında altta yatan düşüncelerinde çocukla ilgili sahip olduğun bir takım farkındalıklara ulaşacaksın düşüncelerinde. Onu e, aldılayış şeklinde. Daha sonrasında ilerleyen videolarda bu konuya tekrar döneceğim. Hoşça kal.